Neredeyse topladı gibi. Ya buza... Abi dur. <gülüyor> Demek ki kullanmıyormuşuz değil mi Ozan? Aleti kurmak hakikaten bayağı zaman aldı arkadaşlar. Şöyle bir yorum var, karşı tarafa ses, cinsiyet değiştiriyor gibi. Ozan ne yapıyorsun? Bu <gülüyor> <gülüyor> abi? Merhaba Webtekno takipçileri! Selamlar arkadaşlar hepinize! Kötü Yorumlar serisinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu sefer daha da efsane ürünler bulduk ve daha da efsane kötü yorumlar var arkadaşlar. Bakalım bu kötü yorumlar doğru mu değil mi? Benim şurada acayip merak ettiğim bir ürün var. Hatta şu an elim hani satın alma butonunun üstüne duruyor. Ben bunu açmak istiyorum. Beni kırar mısın? Kırmaz mısın? Kırman, tabii ki. Canım açalım sen. Bu ürünü 469 lira gibi fiyatları bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ürünün ne vaat ettiği bayağı belli. Yani küçük bir en süpürgesi. Çekim gücü zayıf demişler. Evet. Bu arada bir ürün hayvan gibi satılıyor. Ben herkesin aldığını duydum. Bir tek bizde yok o zaman evet. galiba. Bakalım çekim gücü zayıf. Hadi bakalım. Şu an en yüksekte mi? Hayır abi. En düşükte mi çekiyorsun? Evet, al en yükseye götürüyorum. Oha! Kötüyorum hmm. kahve. Yine en düşükte deneyelim efendim. Yeter, yeter, dur. Hazreti doldu. Evet, biraz emiş gücü düştü hakikaten. Hayır, hazreti doldu abi. Boşaltalım diyelim. Böyle bir durum var. Hazır mısın? Hazırım. Yok abi, bunun... Ya, şöyle... Bak, almıyor yine abi. Doldu. Çok kızız oluyor bence ya. Şarj olmuyor. 15 saniye içinde kapanıyor diyorlar. Bayağıdır çalışıyor burada. 15 saniyeden çok daha fazladır. Neredeyse topladı gibi. Ya bu za abi dur. <gülüyor> Demek ki de kullanmıyormuşuz değil mi o zaman çöp boşaltma tetiği arızalı demişler şu üstteki tetik yani ben bir arızasını görmedim şöyle kapatıyorsun Kitleniyor, herhangi bir sorun yok arabayı temizlemek için yeterli değil diyor yorumda lütfi de araba için yeterli demişti az önce senin araba bayağı pis benim araba pis şu an ince uçla gidelim arkadaşlar ben elimde çayla geldim lütfi'nin arabaya çay falan dökerim diye ama orada duran bayağı fena ya yani şöyle bir gösterebilirsenize denize denize gidil her zahmet olmasa kaderi böyle yani gel abi yani şurayı bir gösterebilirsek çekiyorum hazır çek muyuz? bakalım şu an makinenin sesi değişti farkındasın Artık eski yok. Çekmiyor daha çok sanki arabanın içini içini işliyor gibi. Bana yani da öyle da... gibi geliyor şu an. Bir de, bir de koltukta dener misin? Rica abi. Alıyor gibi yapıyor Nasıl sanki, ya? bir daha bırakıyor. Çok tatmin olmadım ya açıkçası. E. Ben arkadaşlar hem 500 lira etmeyeceğini düşünüyorum, hem bu son yorumun geçerli olduğunu ve doğru olduğunu düşünüyorum. Biz stüdyoya geri dönelim. Haydi. Kırma. Şunu çok merak ediyorum. Fomu kırarım, seni kırmak. Şimdi arkadaşlar, bu, bu mikrofonla ya. ilgili kötü yorumlar şöyle başlar. Paketinden çıkarttım, alt kısmı sallanıyor, iade edeceğim demiş. Valla ben öyle bir sallantıya hmm. denk gelmedim, bence de o iade bozuk gelmiş. Şimdi hocam bir bilgisayara bağlayalım. Çünkü sesle alakalı da komik komik yorumlar yapmışlar. Merak ediyorum doğru mu değil mi? Şimdi Aoda City'yi de kurduk. Buradan bir kayıt alalım. Demişler ki ses kalitesi kötü. Çocuklar için ancak oyuncak olur demişler. demişler. Siz zaten şu anda aslında onu mikrofondan dinlediniz ve kaliteli nasıl bunu öğrenmiş oldunuz. O şey deneyelim mi? ASMR yapsana bunları. Biraz şunu <gülüyor> bir yala abi. Şöyle. Ver abi. Şöyle bir yorum var. Karşı tarafa. Ses cinsiyet değiştiriyor gibi. Ozan ne yapıyorsun? Kalaş <gülüyor> atacağım şimdi dur. Hahaha <gülüyor> şimdi biraz eksiklerim var Lütfi. Eklemem lazım. Sağ tarafa cinsiyet değiştirilmiş gibi gidiyor dermiş. Bence benim az önce aldığım kayıtta. Da... Ozan yapma abi yeter. Mikrofonu emcikledim. <gülüyor> Abi, sakin. Ses karşı tarafı cinsiyet değiştiriyor gibi gidiyor denmiş. Hmm. Bence öyle bir şey yok. Hani bilgisayarında falan bir sorun vardı. Tamam sesi gerçekten kötü kaydediyor, hani çok iyi bir mikrofon değil. Ama hani fiyatını düşündüğünüz zaman çok da fazla bir şey beklenmek lazım. Ürünle ilgili kötü yorumların birçoğu doğru bence de. Hani mikrofona çok özel bir ilgi alanınız yoksa çok basit bir işte kullanacaksanız... ...belki alınabilir ama onun dışında... Bence almayın arkadaşlar. ...amaçta kullanılmaz. Yani. Sıradaki ürün oldukça enteresan bir ürün. Bu kutudan ne çıkabilir? Vallahi her şey çıkabilir, ben yani her şeyi bekliyorum adet çamaşır makinesi var. Bu bayağıdır ofiste bekliyordu arkadaşlar. Evet. Ürünün olayı şu. Orada arada Rejden uyarı geldi. Deterjanı direkt içine atıyormuşuz. Şöyle bir tane USB kablosu var. Demişler ki sen? çok ağır plastik kokuyor. O zaman sen az önce mikrofon yolladıysan bunu da koklarsın diye düşünüyorum. Yani bir ince bir, bir plastik böyle koynumsu bir koku. Yani çok az var. Yorum yanlış sayılabilir, öyle söyleyeyim. Şimdi içindeki motorun kıyafetleri çeviremediği çok şu, ses söyleniyor. Şu motor. Ya, şu. yazık. Şu kadar Bu da... Şey. Abi bu şey değil mi ya? Bildiğin bu banyoya sabun Kaydırmaz. yapıştırılan şeyler... ...işte üstüne sabunu böyle <gülüyor> koyuyorsun. Bunu bir yapıştın ben sana Yapışıyor. şimdi su ayarlayayım. Madem sen olayım. mikrofon yaladın diye. <gülüyor> Bunlar bu arada sıfır çoraptı. Bizim ayaklarımızı halıya sürttüğümüz video hatırlarsan. O video evet. O videodan çoraplar. Şöyle bahçeye toza toprağa bir sürttürdük arkadaşlar. Pis değil yani. Çalıştır Sakin bakayım o zaman. Veriyorum enerjiyi. Şöyle demişler, çok fazla ses çıkartıyor hmm. ürün. Bence yani çok ses çıkartmıyor. Şöyle ben bunu gece bile çalıştırmayayım. Gördün mü? Şöyle diyeceğim, şundan balon yapıyorum, balon yapacağım. O ben zaman ben bunu senin eline vermek istemiyorum. Al. Abi. Oğlum gözünü seveyim. Yani bunu nasıl temizleyecek ya, çorabın ki? Çorabın hali şöyle. Çiğ Üsüres su olmuş çocuğum. Hmm, Kapağını kapat. su olur abi. Peki bir sorun var sana? Bir şey diyeceğim. Çoraplar dönme. Yani şu an hani sanki böyle bir suyun içinde pırıl sıkmışsın <gülüyor> da o kadar. <sadece> <gülüyor> koymuşsun gibi. Başka hiçbir farkı yok ya. Yani. Böyle bir yorum var arkadaşlar. Kıyafeti bile çeviremiyor. Yorumu bence net doğru. Abi, abi yani şimdi bunun kıyafet atmak zaten büyük hata. Çorabı çevireme. Yani kıyafete ne yapar? Ben biraz çorap eksiltmek istiyorum hocam. Çıkar bakalım. Ay, Abi yavaş. Olur. Bir sıksaydın şöyle suyunu. Bak, iki tane çoramı birazcık döndürüyor. Evet, bir hareket başladı. <gülüyor> Bu arada ürün Wish'te 350 lira civarında. Makinenin olayını anladık, hiçbir işe of. yaramıyor. Bu aletle <gülüyor> alakalı yazılan tüm kötü yorumlar. Net, doğru arkadaşlar. Yazanların eline, ağzına sağlık diyorum. Ama makineyi üretenler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Çok ilginç bir ürün. Yani bayağı da bir şeyler vadeden bir ürün var şimdi masada. Profesyonel buharlı kırışık giderici, 380 lira gibi bir ücret ödedik arkadaşlar. Kendisine kurmadan kazıklandık. bize bir <gülüyor> elektrik süpürgesi yoldanmış. Sanki endoskopi yapacak gibi bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oldu <zaman> dedi. <gülüyor> Aleti kurmak hakikaten bayağı zaman aldı arkadaşlar ama... Şimdi enerji verme zamanı hazırlayız. Buhar gücü yetersiz diye bir e, yorum var. Şu an bekliyoruz buhar atmasını aletin. Yani üstünde 45 saniyede ısındığı yazıyordu. Evet, Aha, bir buhar gelmeye başladı. Sıcak mı? Sıcak. Abi çabuk, buharımız bitiyor. Sıcak. Kırışıklıkları gidermiyor diye bir yorum vardı. Ütü yapmanız lazım önce diyorlardı. Oğlum, ütü yapıyorsam zaten bunu niye kullanacağım? Şöyle bir yorum var abi. Hem su akıtıyor hem de ısınmıyor diye. Ne diyorsun konuyla alakalı? Isınıyor ee, gibi. Ama evet. suyu bak, mesela şuradan püskürtüyor bir tık su. Bence problem değil. <gülüyor> Oluyor. Abi bir yorumda şu... evet ıslatıyor diyor. Sır Hatta burası oldu. da sır oldu yani. Şu su yüzden... akıtıyor direkt. Baksana abi şuna. Oo. Bence kötü yorumların tamamını hak ediyor ve alınmaz. Bunu alıp da memnun olan varsa da yorumlara yazsın. Bayağı merak ettim yani. Sıradaki Hı ürüne. Yani. Hadi bakalım. Yine ürünümüze geçiyoruz. Ütü beni bıktırdı. O yüzden artık küçük bir şeylerle devam edelim. Aa sandviç mi söyledin Ozan? Oo abi mayonesiz bol karışık. Afiyet olsun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar ürün böyle. <gülüyor> Kutudan <gülüyor> direkt boyun. Oğlum 35 sıraya bu Saki. kadar oluyor işte. Ne istiyor ki daha ya? Yani? Oğlum kutu istiyorum, çok bir şey istemiyorum ya. Vardı kutu işte abi, kargo poşeti vardı. Bak mikro, mikro mikro USB'si var. Evet. Bebek gibi. Şarj kablosu çok kısa, boyuna dolanmıyor demişler. Bu zaten boyuna dolanması gereken bir şey değil bu arada. Yani Ve orada bir yanlış anlamışsın bu kabloyu. <gülüyor> şey var boyuna arkadaşlar. Boyuna bunu dolaman <gülüyor> gerek. <gülüyor> evet, Bluetooth'a bağlanmıyor diye bir uyarı vardı arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğiz, bakalım. Bluetooth'a bağlanması için önce bir açılması. Lazım. Bağlanıyor mu? Bağlanmıyor mu? Şarjı mı hiç yok acaba? Şarjı taksak. Abi biraz. hep iyimsersin ve hep o senedim. Kaybediyorsun. Yani aynen öyle üzgünüm ama. Şimdi ürün yaklaşık bir 5 dakikadır falan şarj oldu. Lütfi çekecek şimdi, çek abi. Evet abi, Webtekno'nun düzenli olarak yayınlanan podcastlerinden bir tanesini açtım. ''Affet beni sevgilim'' diyor bu. Neyse, ben duyduğum Şunu söyleyebiliriz yok. arkadaşlar. Bunu alıp da hani çalışmıyor diyen arkadaşımız %99 ihtimal... ...kutudan çıkardığında ürünün şarjı olmadığı için çalışmıyordu. İkinci durumu söyleyeyim. Evet. Bu kesin abi. 35 liralık bir ürün zaten. Ya 5 dakika falan şarj ettik ve şarjı yaklaşık 1 dakika dayandı Böyle arkadaşlar. yaptım da o kötü yorumlar doğru yani o anlamda böyle Ona göre hesabı. Çalışmıyor değil ürün. 35 lira bluetooth kulaklık arıyorsan zaten başka bir şey yoktur. Öyle Aynen yani. öyle. Görüm o yani. zaman alınır ama bence yine de alınmaz arkadaşlar 100 lira, 150 lira bir şey bakın diyorum ve devam Next. ediyoruz. Son ürünümüze geldik. Son ürünümüz artık her videoda bir şekilde ucundan girmeye çalışıp da ucundan dönen... ...Ostram marka. Evet, Ostram güzel Ostrang. bir marka bu arada. Yani Bak, bu arada Amkur dünyasında meşhur. Ee, ürüne bayağı versin. 55-60 liralık bir ürün bu arada kendisi. Bağlayayım mı hocam? Bağla bakalım, ver abi enerjiyi Hadi deneyeceğim. Bakalım. Bence ışık hiç fena değil arkadaşlar, bayağı güzel. Hani ışık az falan diye bir yorum vardı ama o yorum yanlış. Hmm. Gözüme aldı oraya bakınca ya. Renk değiştiyorum, ne renk olmalı sence? kırmızı. Bak parlaklığı azaltıp böyle artırıp şimdi ip kırmızıyı an... ver abi. En full'deyiz. Kırmızı geldi abi. Webtekno kırmızı. Aa bak RGB'lerde bayağı düşüyor. RGB'lerde düşüyor. Benim bir mor art mesela. Seni mor art'in bakayım. Mor oldu. Biraz böyle çok hani, az abi. Anlamında yani. çok, çok az. Hani ambiyans ışığı bile olmaz hakikaten gece lambası. Ama ellere bu kadar abi. Bir de sarıda coşturuyor ama sarı. Beyaz yaptım şimdi. Bak. Bak. Bak. Bak. bak. Ortalık yandı şu an, evde bambaşka bir ortam var. Yani kumandayla da ilgili kötü yorumlar vardı. Hani hemen bozuluyormuş vesaire. Ben bayağı zorluyom şu an ama yok tık yok kumadada. Hani yarın bir daha test etmek lazım. Evet, sevgili arkadaşlar bir kötü yorumlar videosunun daha sonuna gelirken bu ampul için söyleyeceğim şey, bence bir gece lambası arıyorsanız ve biraz böyle alengeli olsun diyorsanız güzel ürün alınır. Kötü yorumlar kısmı olarak haklı. Evet, RGB olarak da odayı aydınlatmaz kesinlikle yok, onu da söyleyelim. Oy, imkansız gibi bir şey yani. O zaman kapatalım mı galiba? Kapatalım abi. Bir sonraki kötü yorumlar videosunda görüşene kadar diyelim özel istekleriniz, bu ürünü alın, deneyin. Bak bu üründe var bir şeyler falan dediğiniz ürünler varsa yolunlara bırakın lütfen. Yalanacak mikrofon atsınlar mı? Yani eğer hoşunuza gittiyse atabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve onu da burada <gülüyor> gösteririz yani size <gülüyor> diyelim ve yavaştan kaçalım. Görüşürüz, kendinize hoşça çok kalın. iyi bakın, hoşça kalın.